Evet arkadaşlar e, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survivor oynayacağız Roblox'ta. Şimdi e, oyun başlıyor. Ben zaten önceden girmiştim. Yani önceden bu oyunu oynamıştım arkadaşlar. E, bugün de bunu çekmek istedim. E, videoma hoş geldiniz. E, şu yorumlar kısmına bakalım. Tamam. Evet. Zıplayabiliyor muyum? Keşke zıplayabilsem. Ee, şimdi aramızdan bir kişi takım kaptanı seçilecek arkadaşlar. Şimdi ben kimi seçsem. Ben kendimi seçmek istiyorum. Tamam bunu seçtim. Kendimi seçtim. Evet başkası oldu maalesef. Fonoy verdiler. Bruno ve Alexa. Abi dakika. Ben mi oldum? He, ben mavi takımın kapı takım kaptanıyım. Dilim dönmüyor. Evet. Bu da geliyor. Hepsi dans ediyor böyle ya anlamadım ama. Neden dans ediyorlarsa Şimdi arkadaşlar e, mavi takımın kap takım kaptanı benim. Yine dilim dönmüyor ya. Yine dilim dönmüyor. Dereceğim. Mavi takımın takım kaptanı biziz. 5 e, kişi falan olduk şu anda. Yani azız. Çok diyemem. Çok kişi diyemem. Evet e, yağmur altında oynayacağız. Bu şekilde zorlayıcı bir yer bekliyor bize. Evet bu şekilde parkurumuz. İnşallah ben geçerim. Evet herkese şans dilerim. Hadi ilk yarışmacı ben olayım lütfen. Two winners. İki kere kazandığınızda maç bitiyor. Diyor herhalde. Hadi ben olayım lütfen. Lütfen ilk, ilk yarışmacı ben olayım. Lütfen. İlk yarışmacı kim? Tamam parkuru biliyoruz. Bu şekilde. Burası mavi takımın. Yani bizim. Bizim parkur. Turuncu takım. Turuncu takım. Ee, galiba şöyle diyor. Anahtarı alıp bu kutuyu açman gerek diyor. E ee, Aa bu nasıl geçiyor ya? Nasıl geçiyor öyle? Ya sonra daha bize değil o yüzden. Hadi. Hala bana gelmedi. Aa bizde galiba. Bizde galiba. Evet bizde. Hadi bakalım. Evet. Bir burası. iki burası. Üç burası. Dört. Arkadaşlar bizi. Ellem titriyor heyecandan. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Çok parkur oyunu oynadım. Heh. Açtım be işte bu. Evet. Bir de biz olduk. Ee, geçtim arkadaşlar şu anda. Bekleyelim. Geçtim. Biz seçildik az önce. Tamam. Bekliyorum. Bir dakika. 20 saniye var. Maçın bitmesine. Biz daha 2 puandayız. En düşük biziz herhalde. Evet yeşil takım 3 oldu. E, bu nedenle biz de 3. oldukuz arkadaşlar. Hadi beni seçin. Bir, beni seçin. Ben hızlı oynarım. Beni seçin. Gerçi çok daha hızlı geçtim. Hani diyemem. Şu tiple var ya şu tiple. Şu tiple ben nereye geçeyim daha? Tamam. Hah. Bize geldi yine. Hadi bakalım. Geçelim inşallah. Bize geldi. Bakın yukarıda bir, bir işaret var. Bize geldi. Tamam. Oğlum. Evet. Hop hop hop hop hop hop. Hop. Hoppa. Hoppa. Bir. 2 Üç. Arkadaşlar. Evet. Dört olduk. Diğer takım beş oldu. Üçüncü olacağız. Evet, üçüncü olacağız. Geçemeyeceğiz. Eğer biz de beş olursak yeşil takımla beraber kazacağız arkadaşlar. Ve bu nedenle turuncu takım birinci oldu. Yedi puanla. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Evet. Adaya geldik şu anda. Ee, burada bir yerde olta olması lazım ya. Neyse. Ben de yanayım şurada bari. Yanıyorum bakın. Bir şey diyeceğim. Ee, burada mantık hatası yok mu arkadaşlar? Her, her yağmur yağıyor da bu neden şimdi sönmüyor ateş. Onu anlamadım ben. Ee, bunlar nereye gidiyor? olta Gereksiz yere attım. Değerli. Herkes balık tutmaya gelmiş. Ha attım ben de. Gelecek mi gelecek mi gelecek mi gelecek mi? Bence gelmeyecek. Çekin ya neyse. Maç başlıyor zaten. Çekerim ortayı. E, birinci oyunumuzu oynadık. Dediğim gibi video çok uzun olursa devamı gelecek arkadaşlar. Bir türlü oturamadım. Evet şu anda konseydeyiz ve aramızdan bir kişi elenecek. Hani normal gerçek hayattaki Survivor gibi aklınızda canlandırırsanız zaten aynısını yapmışlar yani. Canlandırmamıza da gerek yok. Tamam. Şöyle bir görüntüme yaklaştırayım. İnşallah ben elenmem. Kime verecek acaba? Evet ilk kişi gidiyor oyunu vermeye. Ben hangi kişiye desem şunu. Ben verdim oyumu Jessica'ya verdim. O çok aptallık yaptı ya. Şuna verdim şuna dans edene. O çok aptallık yaptı. Ben oynarken bile dalga geçti arkadaşlar. O yüzden bu elensin bu çıksın. Biz geriye dördümüz kalalım. Dördümüz kalalım bu çıksın. Hala dans ediyor. Evet şimdi ee, Acun abi Acun abi göster oyları. Acun abi. Kimmiş o? Ha, birinci buna vermiş. Jessica ben verdim. Tamam. Ben. Benim neyim var acaba? Evet herkesin ismini sıra sıra böyle söylüyor. Kim? Evet. Yine buna çıktı. Ve maalesef ki ee, Miss Call aramızdan eleniyor. Evet asasını alıyor şöyle. Bakın gidiyor. Elendi arkadaşlar. Alıyor asayı. Maalesef üzgünüm dostum falan diyor. Evet gidiyor şu anda. O elendi. Şu var ya sinir oldum şuna gıcık. Keşke o elenseydi. Ya, ucuz yırttık yani Bize elenmedik. Evet görünüşe göre e, zamanımız yetmeyecek arkadaşlar. Eğer bir oyun daha oynayabilirsek oynayacağız. Ve e, bunun yani bu videonun devamı gelecek. Tamam. İkinci gün. ikinci gündeyiz şu anda. Adanın ikinci günündeyiz. Ee, ben bir ormanı gezintiye çıkacağım derken parkurların olduğu yere doğru geldik. Evet. Burası neresi? Yağmurdan hiçbir yer gözükmüyor. Ben şöyle yaklaştırayım. Biz görebiliyorsunuzdur şu anda. Bir dakika bir dakika. Bir dakika ya herkes niye tek kişi ki? anlamadım bu map'i. Ne olacak şimdi? Evet. Two times, iki takım var her bir tarafta. Kaç kişi var oyunda ona bir bakayım. Ah, ortadır. Tamam. Eee Bruno diye biri var yanımda. Arkada da bir kişi var. Evet. Evet. 3, 2, 1. Ne yapacağız ki? Ne var? Anlamadım ki. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki oyunu. Ah, düğmeleri mi basacağız acaba? Arkadaşlar, ben anlayamadım. Anlayamadım. Bir dakika, ne yapıyoruz? Alamıyorum ki kutuyu. Ya basıyorum işte, basıyorum basıyorum nasıl alıyor ya alamadık neyse arkadaşlar e, videomuzun burada sonuna gelelim e, bu map çıkarsa dediğim gibi bunu bir daha oynamayız eee Böyle videolardan daha fazla gelmişseniz istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz ve bunun devamı gelecektir. İzlemeyi unutmayın ve bay bay.